Benim ismim Zeynep Seçkin Öztürk. 37 yaşındayım. 30 aylık bir bebeğim var. Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Projesi kapsamında eğitimli bir bakıcı çalıştırıyorum. Bu sayede de bebeğime kaliteli bir bakım sağlamış oluyoruz. Hem benim hem de bakıcımın sigortalı istihdamında desteklemiş oluyoruz. Ben Sultan Yüksel, eğitimli çocuk bakıcısıyım. Ayaklarımın üstünde durmayı seviyorum. Bu proje sayesinde maaşım düzenli, sigortam tam olarak yatırılıyor. Hem bugünüme hem yarınıma emeklilik için katkı sağlıyor. Fatma Yazıcı, 37 yaşındayım. Hastanede çalışıyorum. 22 aylık bebeğim var. Bu projeden faydalandığım için çok mutluyum. Benim gibi annelerin işlerine devam edebilmeleri, bakıcıların eğitimli ve bilinçli bir şekilde çalışmaları bu projenin bir artısıdır. Ben Döndü Yazıcı'yım. Eğitimli bir çocuk bakıcısıyım. Yani buz çok iyi vakit geçiriyorum. Çocuklarla çok ilgilenmeyi çok seviyorum. Bu projenin bana sağladığı düzenli bir maaşımın yatması, düzenli bir sigortamın yatması beni çok mutlu ediyor. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Ben Nihal Yücatok, 32 yaşındayım. Bir kamu kurumunda kamu personeli olarak çalışıyorum. Bebeğime bakabilecek birini arıyordum. Bakım maliyetleri oldukça yüksekti. Ee, bu yüzden e, bir türlü ne yapacağımı bilmiyordum. Ee, bu proje sayesinde e, hem e, sigortalı bakıcı çalıştırabilme şansım oldu, hem de e, bebeğimi eğitimli bir bakıcıya e, emanet edebildim. Bu sayede işime odaklanabiliyorum, rahat bir şekilde işime gidebiliyorum. O yüzden e, proje hem sigortalılık anlamında hem de eğitimli bakıcı anlamında bana oldukça faydası oldu. İsmim Fatma. Fatma. Ee, 30 yaşındayım. 22 yaşında anne oldum. Anne olduktan sonra bu bakıcılık mesleğini çok sevdim. O yüzden de bu projeden yararlanmak için çeşitli kurslarıma gittim. Yani Bununla alakalı bütün kurslarımı, sertifikalarımı aldım. Çok severek yapıyorum bu işi. Gerçekten çok memnunum, çok keyif alıyorum aynı zamanda. Bu projenin bize sağlamış olduğu olanaklarından dolayı Avrupa Birliği'ne ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerçekten çok çok teşekkür ederim.